Selam arkadaşlar. Hayatımızın sorusunu soracağım. Düşünmek için yeterli vaktiniz olacak. Yoruma benim hayalim. Hiç de değil yazacaksınız. Ben de sonraki videomu sizin yorumlarınızla yapacağım. Ortaya karışın. Eğlenceli bir videoyla burada bir hoşça bir zaman geçirmeyi plan. İşte soru, ıssız bir adaya düşseniz ve yanınızda üç adet bir şey götürme hakkınız olsa ne götürürdünüz? Kalkıp başımı gideceğim demişliğiniz vardır sizinle. Kimsenin tanımadığı bir yerde yapayalnız yaşama Düşünmesi gerçekten çok güzel.